Herkese merhaba ben Tolga Özbek, geçtiğimiz günlerde Rusya'nın en doğusuyla Amerika Birleşik Devletleri'nin en kuzeyi arasında yer alan iki süper gücün de aslında bir nevi doğal sınırı olan Bering Boğazı üzerinde ilginç bir uçuş yaşandı. Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait iki RC-135 tipi keşif uçağı bölgede saatlerce uçtu. Bu iki uçağın aradığı şey Rusya'nın denemesini gerçekleştirdiği yeni füzesiydi. RS-28 kıtalar arası balistik füzenin atışı gerçekleştiriliyordu bu arada ve iki uçak bu füzeden gelecek bilgileri işte radar izleri, nasıl atıldığı, ne kadar irtifaya çıktığı gibi tüm bu bilgileri alarak Washington'daki Pentagon'a, Amerikan Savunma Bakanlığına gelen bilgileri iletiyordu. İşte karşınızda Amerika Birleşik Devletleri'nin tırnak içinde en yaşlı Casus uçağı, keşif uçağı RC-135 serisi. Bu uçaklar 60'lı yıllardan bu yana uçuşlarına devam ediyor. Hangi modelleri var? Nerelerde kullanılıyor? Kaç kişi görev yapıyor? İşte bu programımızda RC-135 serisini birlikte tanıyacağız. Bu videonun sponsoru, VPN hizmeti veren Surfshark. Özellikle güvenliğinize ve mahremiyetinize önem veriyorsanız, Surfshark size mükemmel bir hizmet sunuyor. Farklı şehir ve ülke merkezli değiştirdiğiniz IP'leriniz ile internette dijitaliz bırakmadan dolaşabilirsiniz. Ülkemizde açılmayan bazı YouTube videolarını da açabilirsiniz. Uçak bileti, otel rezervasyonu yaparken IP değişimiyle uygun fiyat yakalayabilirsiniz. Veya farklı ülkelerden giriş yapıp, örneğin Netflix'te Türkiye'de gösterilmeyen yayınları takip edebilirsiniz. Açıklamalardaki linke tıklayın, Tolga kodunu kullanarak %83 indirim kazanın. Ayrıca 3 ay bedava kullanın. RC-135 dediğimiz zaman baştaki R harfi keşifi, recognition'ı ifade ediyor. C harfi de İngilizce'de cargo yani C harfiyle yazıldığı zaman bu ikisi birleştiriliyor. Ve sonunda da 135 var. Şimdi 135 serisi dediğimiz zaman hemen aklınıza. Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki KC-135 tanker uçaklar gelecektir. Zaten bu uçaklara dışarıdan bakıldığı zaman KC-135 ile keşif amaçlı rc 135'lerin birçok ortak görünü olduğunu göreceksiniz. Zaten ikisi de ortak aynı bir modelden geliştirilmiş durumda. 1950'li yıllarda Amerikan Hava Kuvvetleri'nin tanker uçak ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanan, geliştirilen KC-135 serisinden sonra 1960'larda Amerikan Hava Kuvvetleri bu uçağı farklı görevlerde kullanmak istedi ve Normalde C-135 yani kargo taşıma modelinden yeni bir nesil üzerine çeşitli radarlar, sensörler, elektronik aletler yerleştirilerek ortaya RC-135 serisi çıkmış oldu. 1964 yılında ilk defa bu uçaklar Amerikan Hava Kuvvetleri'nin envanterine girmeye başladı ve yaklaşık... 32 uçaklık bir filo çok uzun zamandır neredeyse 60 yıldır Amerikan hava kuvvetlerine hizmet veriyor. Bu uçaklar dünyanın dört bir tarafında farklı farklı operasyonlarda kullanıldılar. Belki dışarıdan baktığınız zaman ya 60 yaşında bu uçak işte motorları, gövdesi, sistemleri eski diyebilirsiniz. Doğru. Ama üzerinde taşıdığı elektronik aletler, özel radarlar elektronik Suit gerçekten dünyada başka bir hava kuvvetinde pek olmayan özelliklere sahip Bu sistemler sayesinde çok uzaktan bu sıcak bölgeleri işte savaşın olduğu bölgeler veya videonun girişinde de söylediğim gibi herhangi bir test atış yapıldığı zaman Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetlerinin bu uçakları bölgeye gidiyor ve bölgeyi elektronik olarak sinyal olarak her türlü hareketi takip etmeye çalışıyor. Aldığı bilgiler bu uçağın gövdesinin içinde görev yapan, bu konuyla ilgili uzmanlaşmış yetkili kişiler tarafından değerlendiriliyor, analizleri yapılıyor veya bazı bilgiler daha detaylı analizler için yerdeki komuta kontrol merkezlerine iletiliyor ve o bölgedeki tüm hareketler, işte radarından tersiz konuşmalarına, yerdeki kara birliklerinin hareketlerinden uçakların yaydığı sinyallere, Birçok konu bu uçaklar tarafından bakılıyor, kontrol ediliyor ve bir nevi elektronik ve sinyal olarak bölgenin haritası çıkartılmış oluyor. Aslında RC-135'lerin modellerine baktığımız zaman RC-135A ile başlıyor seri. B modeli var, C modeli var. Neredeyse alfabenin tüm harflerine yayılmış durumda. Çünkü RC-135'lere bir modernizasyon yapıldığı zaman, bir sistem yenilemesi gerçekleştirdiği zaman... O RC-135'in işte sonundaki veya başına eklenen harfler de değişiyor. Her bir uçağın modelinde farklı farklı görevleri var. Ve bu 32 uçaklık filoya tabiri caizse Amerikan Hava Kuvvetleri gözü gibi bakıyor. Videonun girişinde de bahsettiğim gibi RC-135S özellikle balistik füzelerin takibi için geliştirilmiş bir uçak. Buna özel sistemler içinde yer alıyor. Bu uçak Rusya'nın, Çin'in, gün geldiği zaman İran'ın, Kuzey Kore'nin, Balistik füze testlerini takip etmek amacıyla bölge yakınlarında genellikle de uluslararası sahalarda uçuyor. Bu uçaklar özellikle Ukrayna krizinden son 1 ve 2 yıl içerisinde yoğunluklu olarak Karadeniz'de görev yaptılar. Karadeniz'in uluslararası sahalarında RC-135'lerin S modeli, Cobra Vol adı veriliyor bu uçaklara. Bu bölge üzerinde kolunda bir P-8 olarak adlandırılan Yine Amerikan donanmasının Boeing 737'den geliştirilmiş deniz karakol uçaklarıyla birlikte uçtular. Bu bölgeleri hem denizden hem havadan bölgeyi tarayarak Rus kuvvetlerinin hareketlerini adımlarını tabiri caizse adım adım takip ettiler. Tabii ki Ukrayna savaşında olduğu gibi özellikle batılı müttefikler NATO uçakları bölgede yoğun olarak uçuyor. Ve Rusya'nın her türlü hareketini Ukrayna birliklerine aktarılarak daha önceden ee, önlem almaları bu konuyla ilgili de pozisyon e, edinmelerini sağlıyor. RC-135'lerin uçuş ekibi 2 pilot ve 2 seyir sefer subayından oluşuyor. Bunlar kokpitte oturanlar. Bir de tabi uçağın arka bölümü var. Arka bölümünde e, çok sayıda konsol, bilgisayar ekranı ve radar ekranları mevcut. Genellikle personel sayısı arkada oturan 21 veya 27 arasında değişiyor. Bu personelin dördü elektronik harp. 14'ü istihbarat operatörü ve kalan 4'ü de havadan sistem mühendisi olarak yer almakta. Buralarda görev yapmaktalar. Anlık olarak alan istihbaratın hemen bu uzmanlarca değerlendirmesi büyük önem taşıyor. Çünkü uçak nereye odaklanacak, neye ağırlık verecek, neyi takip edecek bu operatörlerin o sinyalleri. Elektronik olabilir, sinyal olabilir veya aldığı bilgileri değerlendirmesi açısından çok önemli. Biraz önce de söylediğim gibi bu uçak geri kalan tüm o devasa datayı indikten sonra istihbarat merkezlerine aktarıyor ve anlık olarak bunlar işlenerek değerlendirme gerçekleştiriliyor. Normalde bu tür stratejik uçakları Amerika Birleşik Devletleri pek fazla ülkeye vermiyor. Verdiği ülkelerden biri de tabii ki İngiltere. Amerika'nın en yakın müttefiki. İngiltere bu uçakla ilgili talebini 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne iletmişti ve tabii bu uçakların üretimi bittiği için yedek olarak çöle çekilmiş uçmak üzere bekleyen KC-135 tanker uçaklardan 3'ü seçilmişti. Bu 3 uçak özel modifikasyonlardan geçirildi. Uçağın genel bakımları yapıldığı, Elden geçti sistemler bunlarla birlikte uçağın üzerine tekrar o elektronik suitler, çeşitli sinyal istihbaratı yapan veya elektronik istihbarat gerçekleştirilen ekipmanlar takıldı ve uçaklar Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne verildi. Halen 3 uçak yoğun olarak İngiltere tarafından kullanılıyor. Zaman zaman ortak operasyonlarda Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri ile İngilizler beraber uçuyorlar veya bu tür görev yaptıkları bölgelerde de ortak operasyonlara imza atıyorlar. Bazen izleyicilerimiz yorum yazıyor. Işte Türk Hava Kuvvetleri'nin elindeki F-4 uçaklarımız çok eski. KC-135'ler 60 yaşında. Ne olacak bunların geleceği gibi sorular geliyor. Gördüğünüz gibi burada önemli olan uçağın yaşı değil. O uçağı ne kadar iyi bakabildiniz ve tabi ki sonrasında ne kadar güncel sistemlerle bu uçağı ayakta tutabildiniz. Görüyorsunuz 60 yaşında RC-135'ler ve gerçekten Amerikan Hava Kuvvetleri için bu uçakların herhangi bir alternatifi şu anlık yok. Ve en yoğun operasyon bölgelerinde bu uçaklar veya herhangi bir şekilde takip edilmesi gereken noktalarda bu uçaklar uçuşlarını gerçekleştiriyor. Ve aldığı istihbarati bilgileri de verilen taraflar detaylı olarak inceliyor ve bu bilgileri takip ediyor. O yüzden tekrar söylüyorum işte uçakların yaşı çok önemli değil. Nasıl baktınız ve nasıl modernize edebildiniz bunları çok önemli. Zaten uçuş emniyetle ilgili bir problem olduğu zaman bu ister sivilde olsun ister askeriyede olsun bir şekilde uçak e, sefere uçuşa verilmiyor. Önemli olan burada aktif uçabilecek. Ve tabii ki her şeyin arkasında da ekonomi var. Ekonomik bir şekilde operasyonel bu uçakları tutabilmek. Evet bu programımız RC-135'leri sizlere anlattım. Programında bir sponsoru vardı. Zaman zaman bu tür işbirliklerine açıyoruz kapılarımızı. Amacımız bu kanalın biraz daha fazla gelir elde etmesi ve elde ettiği gelirleri kalite olarak sizlere yansıtabilmek Detaylı savunma ve havacılıkla ilgili haberleri tolgozbek.com'dan takip edebilirsiniz. Bize sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz. Telegram kanalından anlık haberleri seyredebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.